Birkaç tane kürdandan ev yapacağız. Her ev için de 6 tane kürdan kullanacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buraya da neler yaptığımı kontrol edebileceğim. Bir tablo çizeyim. Buraya ev sayısını, buraya da kullandığım kürdan sayısını yazacağım. İlk ev için ne yaptık? 6 tane kürdan kullandık değil mi? Şimdi ikinci evimizi yapalım. Bu evlerin bu arada yan duvarları bitişik olacak. İkiz villa diyorlar ya, ondan. 1, 2, 3, 4, 5. İkinci ev için sadece 5 kürdan yeterli oldu. Dolayısıyla ikinci evin sol duvarı için kürdan kullanmamıza gerek kalmadı. Tablomuza yazalım. İkinci ev için 5 kürdan, iki ev için toplam toplam 11 kürdan kullandım. Sanırım nasıl bir yol izleyeceğimizi anlamaya başladınız. Üçüncü eve eklediğimizde neler oluyor bir bakalım. Yine beş tane kürdan kullanmam gerekecek değil mi? Bir, iki, üç, dört, beş. Yine beş kürdan ekleyeceğiz ve on altıya ulaşacağız. Dördüncü evi de ekleyelim. Yine beş kürdan ekleyeceğiz değil mi? Çünkü ortadaki duvarlar ortak. Bir, iki, üç, dört, beş. Dördüncü ev için 5 kürdan daha ekledik ve 4 ev için toplam 21 tane kürdan kullanmış olduk. Şimdi düşünelim, bu örüntüyü kullanarak diyelim ki 50 veya 500 hatta 5000 tane ev yapmak için kaç tane kürdan gerekeceğini bulabilir miyiz? Bu tabloya baktığımızda 6 ile başladık ve bu değerlerin her birisi için yani her yeni ev için 5 kürdan ekleyerek devam ettik. 6 ile başladık. 2. ev için 6'ya bir tane 5 ekledik. 3. ev için yine 6 ile başladık. 2 tane 5 ekledik. Dördüncü ev için 6 ile başladık. 3 tane 3 kere 5 ekledik. Bunu yazalım. 21 eşittir buradaki 6 ile başlamıştık ve daha sonra 3 kere 5 eklemiştik. 3 eve bakalım. Yine 6 ile başlamıştık ve 2 kere 5 eklemiştik. İki ev için yine 5 ile başlamıştık ve 5'i bir kere eklemiştik. 1 ev için 6 ile başlamıştık ve kaç kere 5 eklemiştik? 5 eklememiştik. Yani 5'i 0 kere eklemiş olduğumuzu söyleyebilir miyiz? Söyleriz. O zaman kaç tane ev yapacaksak, ev sayısının 1 eksiğini 5 ile çarpıyoruz. Buna 6 ekliyoruz ve gereken kürdan sayısına ulaşıyoruz. Bunları tekrar yazalım. Mesela bunu, 6 artı 5 çarpı 4 eksi 1 olarak yazabiliriz. Bunu da 6 artı 5 çarpı 3 eksi 1 olarak yazarız. Bunu 6 artı 5 çarpı 2 eksi 1 olarak yazabiliriz. Ve bunu da 6 artı 5 çarpı 1 eksi 1 olarak yazdık. Bu şekilde yazmak sanırım örüntüyü daha net şekilde görmemizi sağladı. Buradaki 4 tam burada, bu 3 burada, bu 2 burada ve bu 1 ise burada. Şimdi sanırım 50 ev yapmak isteseydik kaç kürdan gerekirdi sorusunu cevaplamaya hazırız. Bunu turuncu renkle yazayım. Şurayı turuncu yazalım. Bu bizim 50. evimiz. Ve bunun da sol duvarı bitişik, 49. ile yani. 50 ev için kaç tane kürdan gerekecek sorusunu cevaplamak için aynı örüntüden yararlanacağız. İhtiyacımız olan kürdan sayısı eşittir. 6 ile başlıyoruz. İlk ev için 6 tane kürdan gerekmişti. Ve daha sonra eklediğimiz her bir ev için 5 ekleyeceğiz. Kaç tane ev ekledik? 50 eksi 1 Eşittir 49 tane ev eklemişiz. Niye eksi 1? Çünkü 6 tane kürdan kullanarak zaten ilk evi inşa etmiştik. Daha sonraki evler için, yani birinciden sonra gelen 49 evin her birisi için 5 tane kürdana ihtiyacımız var. İlk ev 6, diğer hepsi 5. Bu da eşittir 6 artı 5 çarpı 49 olacak. Yani 6 artı 245... Ve bu da eşittir 251 kürdan. 251 tane kürdan gerekiyormuş. Bu örüntünün güzel tarafı şu ki aynı kalıbı buradaki örüntüyü kullanarak 1 milyon tane kürdan ev yapmak istesek kaç kürdan gerekeceğini çok rahat bir şekilde bulabiliriz.